23 Şubat 2020, e, Antalya, Kumluca Mavi Kent, e, Karaöz Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda rekor gelişim e, müşterimiz, evet. sıvı yaprak e, gübresi, rekor gübre müşterimiz Bayram Mengeç. Evet, Mengeç. Burada e, kapya biber seralarında rekor gübre sıvı yaprak gübresini kullandılar. Neler gördük? Evet. E, 10 Şubat gibi birinci uygulamamızı yaptık. 10 Şubat yaptık. gibi uygulama yaptım. Evet, şu anda Bir sürgünler oluştu yani tepe evet, sürgünlerinden tepe bahsediyoruz evet, şu an e, bu sırada şu anda e, tabanda rekor gelişim durumumuz kullanıldı üstten de sıvı rekor gübre, yaprak gübresi kullanıldı e, devam edelim yani burada verdikten sonra ilk gözlemlediğiniz ne oldu yani bir soğuk dönemde geçirdik bu e, arada soğuk dönemde geçti biraz durgundu bitki şu anda kapyamız yani sürgünleri Yürümeye, yürümeye başladı. Yürümeye devam ee, şöyle gelelim yavaş yavaş göster. Yapraklarda bir renklenme koyu renk. Yaprak aldı. renginde koyu renk var. Koyu renk aldı. Evet. Şu anda. O şekilde ekranda görüldüğü gibi. Şöyle gelelim şuraya da. Şimdi örnek mesela burada şu tepe patlamış yürüyor gidiyor. Artı şuradan da aynı şekilde. Devam ediyor. Evet. Şöyle çiçek canlılığını gösterelim yakın ve meyve tutmuş. Meyve tutuyor. Karşı ee, şöyle görünüyor şurada da aynı şekilde şimdi Hı. tepelerden göstermeye çalışıyoruz şöyle bitkinin stresini atma konusunda ne diyor düşünüyorsunuz ne diyorsunuz stresle stresine alakalı atıyor yani bitki stresini atıyor bir de şey var yani mesela şu an üreticiler de görecek Böyle bir meyvede sanki parlama evet, parlaklık meydana ya daha öncesinde var. yani atmadan önce bu parlaklık var mıydı bu kadar yok bu kadar parlak yok şu arada da gösterebiliriz orada rahatsız yapıldığı için pek Kırmızı e, evet. fazla yok. Tek tük. Yeni, Yeni yani. toplanan bir sera. Şöyle gidelim. Burası kaç dönümdü? Kaç tekrardı Bir dönüm 300 metrekare. Bir dönüm 300 metrekare. E, diğer bir parçanız daha var. kullandınız evet. Kullandığınız. Evet. E, gelelim. Böyle göstere göstere. Aynı şekilde her noktada. Burada aşağı yukarı 12 gün gibi bir uygulama sonrası. Şöyle net görülüyor. Şurada tepederden de görülüyor. Aynı şekilde gidiyor. Ee, cins olarak neydi bu biberin cinsi? Kapya 508, 35-508. Ee, tabanda rekor gelişim evet. kullandık. Taban, evet, kullandık. Zaten evet, uzun senelerden geliştim. beri kullanıyorsunuz. Evet, 10 yıldır Biz, beri kullanıyorum. Yani. Üstten de e, rekor gübre, sıvı yaprak evet, gübremizi verdik. Hı -hı. Ee, size 12 günde burada stresle ilgili. Bitki evet. stresini atabildiği bu arada çünkü soğuk oldu. Evet, 3-4 gün oldu. Zamanımız zaten yani bir, bir bitki şeydi yani, yürümüyor diye yürümiyor diye. Tepeler durgundu. Şu anda birazcık yanlanındı yani bir sefer yapmamıza rağmen. Bir seferde. Şu evet. an ikinci Zaman, uygulama zamanı gelmiş. Evet. ikinci uygulama yaparsak. E, öneriyoruz. Şöyle gelelim. Iyi Şurada. Şu an deyiyorum ya. Yani. Şöyle gösterelim. Şuradan. Şu kırmızılıkları. Bu şekilde. Öyle gidiyor. Tavsiye eder misiniz, Bayram Vallahi Bey? Bütün çiftçilere tavsiye etmesi, rekor... uygulamalarını, yani şey yapar. Şimdi e, sıvı yaprak gübresi rekor gübre. E, evet. Öncelikle bitkinin üzerindeki var olan gücü kullanılmasına, bitkinin evet. e, hareketlenmesine, stresli dönemlerde stresi atma, mevcut çiçeği koruma, canlılığını koruma ve tutumla alakalı. Doğru. Bu da zaten kendini gösterebiliyor. Gösteriyor. Ee, onun dışında normal gübre elemenizi zaten yapıyorsunuz, Yapıyoruz. bitki ne kadar dirençli olursa zaten meyve kalitesi, meyve tutumu gelişimi Doğru. de o kadar iyi oluyor. Soğuk ve sıcak streslerinde de bitki e, daha çabuk atlatabiliyor. atlatabiliyor. Bunları rekor gübre, sıvı yaprak gübresiyle sağlıyoruz. Ee, var mı eklemek istediğiniz burada bize üreticilerin söylemek istediğiniz? Valla herkes kullansa tavsiye ediyorum yani kullansa çok iyi olur. Kullansa tavsiye ediyoruz. Evet. Ee, İnşallah ikinci, Biz. üçüncü uygulamaları da yapacaksınız. bunu evet. devam ediyorsunuz. Hı hı. Diğer yan taraftaki parçalarınız var. Onlar Peki, da, da aynı şekilde. İkinci, ikinci iki, iki uygulama, üçüncü uygulama yaptığınız zaman daha farklı olacağını zannediyorum. Farklı şu anda 10 günlük zarfın, zaman zarfında patlatma olduğu 10 yani. günde bu patlatmayı e, sağlayabildi. Evet. Biz teşekkür ederiz. Ol, Görüşlerinizi ol, teşekkür paylaştınız. Evet, teşekkür Buradan ederim. öncelikle Kumbuca bütün evet. Türkiye'deki Seracılara e, selamlarımızı gönderiyoruz.